farklı bir hava katılmış klavyenin kablolu olması pek tercihim değildir ama bu klavyeye eklenen kablonun dış kısmına özel bir kumaş giydirilmiş bu kumaş sayesinde kablonuz daha az zarar görüyor diyebilirim aynı zamanda klavyenin aydınlatması 7 farklı renge sahip dilediğiniz zaman dilediğini kullanabiliyorsunuz konuyu hemen toparlayayım klavye alt aydınlatma haricinde herhangi bir şey sunduğunu düşünmüyorum en azından klavyenin kablosuz olmasını tercih ederdim harici bir klavyeye ihtiyacınız var ise